Herkese merhaba sevgili teknoloji ok takipçileri. Bu videomuzda sizler için 2000 TL altı en güçlü telefonlardan bahsedeceğiz. Malum son zamanlarda akıllı telefon fiyatları arttı. Salgın durumundan dolayı, çip krizinden dolayı akıllı telefon fiyatları uçtu. Ülkemiz bazında değerlendirecek olursak da dolar kurunun artmasını yine fiyatların artmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca geçtiğimiz yıllarda 2000 TL'ye alacağımız bir telefonu bu yıl 8000-9000 TL'ye alabiliyoruz. Bu yüzden genellikle orta segment telefonlar tercih edilirken artık giriş segment telefonlar daha çok tercih ediliyor. Tabii ki giriş segment takıl telefonların bile artık 3.000-4.000 TL'ye satıldığını belirtelim. Bu videomuzda sizlere anlatacağımız 5 modelin genelde 2.000 TL ve altında satıldığını belirtelim. 2000 TL'lik bir telefonla neler yapılabilir? Günlük yaşantı sizi kurtaracak işlevlere sahip olabilir. Yani Ekstradan bir uygulama yükleyemezsiniz. Belki sosyal medya takılacaksınız. O da eğer Facebook gibi light sürümü olan bir platformsa anca light versiyonunu yükleyebilirsiniz. Zaten çoğu Android Go ile geliyor. Yani işletim sistemini daha az zorlayan uygulamalar karşımıza çıkacak. Özellikle Google servisleri de yine işlemciyi biraz daha az zorlayacak. Örneğin YouTube Go, Google haritalar Go gibi uygulamalar karşımıza çıkıyor. Sosyal medya tarafında yine Facebook Light, Messenger Light gibi uygulamalar kullanırsanız söz konusu telefonları uzun süre kullanabilirsiniz. Bununla beraber listedeki piyasaya sürülen modellerin 2019 ve 2020 yılında piyasaya sürülen modeller olduğunu belirtelim. Şu anda da halihazırda hazırda satışta yani almak isterseniz yine belirteceğimiz fiyata söz konusu modelleri alabilirsiniz. Genel olarak yorumlarını değerlendirdiğimizde de tabii ki donmaların ve kasmaların olduğu modeller. Yani kamera tarafında yine sizin beklentilerinizi karşılamayabilir. Fakat tabii ki de bu modellerin fiyatları baz alarak bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani ben 2022 yılında 1300 TL telefon alabiliyorsam onun kamerasından bir şey beklememem lazım. Çünkü hani piyasa ortada, zamlar ortada, dolar kuru ortada, çip krizi ortada. Bu yüzden bunları değerlendirmenizi öneriyoruz. Eğer ki çocuğunuzu almak istiyorsanız ve en azından ulaşabileyim yeter gözüyle bakıyorsanız ya sim kartlı bir akıllı saat almanız veya en azından çalındığında ya da bir zarar geldiğinde bile üzülmeyeceğiniz fiyata sahip bir akıllı telefon almanız daha mantıklı olur. Olacaktır. Bu yüzden akıllı telefonlara fazla vakit ayırmayanlar, alo desin yeter diyenler için veya çocuğuna kaybettiğinde veya zarar verdiğinde üzülmeyeceği bir telefon almak isteyenler için bu listedeki telefonlar tam da size göre. Dilerseniz listemize geçelim. Listemizin ilk sırasında bulunan modelimiz Vestel Venus E5. Farklı listelere bağlı olarak ortalama 2000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan model, 6.1 inçlik ekran, 3 GB RAM ve 32 GB'lık dahili depolama alanıyla bizleri karşılıyor. Pil tarafına baktığımızda ise 3400 mAh'lik bir pil kapasitesinin bizleri karşıladığını belirtelim. Pil kapasitesini az bulanlar olacaktır fakat giriş segment telefonların düşük çözünürlüklü ekranlarla bizleri karşıladığını biliyoruz. Bu yüzden pil tüketimi konusunda diğer modellere nazaran biraz daha az pil tüketecektir. 3400 mAh'lik bir pilin de yeterli olabileceğini sizlerle paylaşalım. Genel olarak Vestel Venus modelini değerlendirdiğimizde Android 9 sürümüyle geliyor olması yine listedeki diğer modellere göre biraz daha güncel olduğu anlamına geliyor. Çünkü diğer modeller Android 8 ile gelenler var. Android Go sürümüyle gelenler var. Bu yüzden Vestel Venus modelinin listedeki alınabilecek en iyi modellerin arasında yer aldığını belirtelim. Sıradaki modelimiz ise listedeki en uygun modeller arasında yer alıyor. TCL L7 1349 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan model. 5.5 inçlik ekranı. 32 GB Dahili depolama ve 2 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Bu modelin de 3000 miliamperlik bir pile sahip olduğunu belirtelim. Listedeki modellerin işlemci kısmına hiç girmiyorum bile. Çünkü genellikle giriş segment işlemciler kullanılıyor. Ve ben listedeki modellerin işlemcilerini karşılaştırdım. Hemen hemen kafa kafaya olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden hani ismini daha ilk defa duyacağınız bir işlemcinin teknik performansını araştırmanıza dahi gerek yok. Hemen hemen aynı güce sahip. Telefondaki işlemlerinizi arttırdığınız zaman donmalar yaşayabilirsiniz. Bu kuracağım cümleler buradaki tüm modeller için geçerli. O yüzden teknik tarafa hiç girmiyorum bile. TCL L7 modelinde genel olarak değerlendirdiğimizde Vesel Venus E5 modeline göre biraz daha güçsüz kalıyor. Fakat fiyat olarak baktığımızda arasında 700 TL'lik bir fark var. Bu yüzden bu fiyat etiketine göre eklentileri karşılayacak bir model olacaktır. Listemizin 3. sırasında Channel Mobile tarafından geliştirilen CM9 Go modeli bizleri karşılıyor. Yine Android Go Edition kullanan model işlemciyi biraz daha az kullanan bir yapıya sahip işletim sistemi olarak. Teknik özellik tarafına bakacak olursak 5.5 inçlik ekranı 16 GB dahili depolaması ve 1 GB diremi bulunuyor. Pil tarafında ise 3500 miliamperlik bir pil kapasitesi bizleri karşılıyor. Listenin diğer modellerine kıyasla RAM kapasitesinin biraz daha düşük kaldığını belirtelim fakat yine zaten beklentileri düşük tuttuğumuz için 2 GB de olsa 3 GB de olsa işlemcimiz belli gücümüz belli Bu yüzden pek de 1 GBlık demin sorun yaşatacağını söyleyemeyiz General GM Mobile cm9go modelinin de fiyatı yine 1700 TLlik bir fiyat etiketinden sahip eğer söz konusu modelin çift sim kartlı olmasını istiyorsanız GM9 Go Dual versiyonu var. Bunda da çift sim kartı var. Bunun dışında diğer tüm özelliklerinin aynı olduğunu belirtelim. Bu yüzden listemizde 1999 TL'ye tercih edebileceğiniz bir diğer model de GM9 Go Dual modeli. Evet arkadaşlar 2000 TL'ye alabileceğiniz 5 telefon modelinin geldik 5.sine Duji X95. Adını ilk defa duymuş olabilirsiniz fakat Çin menşeli markaların zaten piyasada bir hali fazla olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yine listedeki diğer modellerin kullandığı işlemcileri kullanan bir model olduğu için performans olarak aynı güce sahip olacaktır. Fiyatının 1500 TL olmasının yine listedeki diğer modellere kıyasa biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellik tarafına bakacak olursak. 6.52 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Bu da listedeki diğer modellere göre en büyük ekranlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. 2 GB RAM ile gelen model 16 GB'lik dahili depolama alanına da sahip. Pil tarafına baktığımızda ise 4350 mAh'lik bir pilin bizleri karşıladığını belirtelim. Listemizi genel olarak değerlendirdiğimizde 3000-3500 mAh'lik piller bizleri karşılıyordu. Bu yüzden Duji X95 modelinin de pil performansının listedeki diğer modellerden daha iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii ki tasarım olarak da baktığımız zaman damla çentikli ve ince çerçevelere sahip bir ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Bu yüzden bu modeli kullanan kullanıcıların yorumlarını baz alarak bir değerlendirme yaparsanız eğer Lise 2 tercih edilebilecek en iyi modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. E tabii ki bu fiyat segmentine göre en iyi arkadaşlar. Hani şimdi genellikle orta segment modellerle karşılaştıracak olabilirsiniz. Bu fiyat etiketine sahip modellerle karşılaştırmanızı öneriyoruz. Evet Lise 2 modelleri genel olarak değerlendirdiğimizde yine gündelik yaşamı kurtaracak ama yine de kullanım ömrü bir yılı geçmeyecek modelleri size için anlattık. Tabii ki bu kullanıma göre değişir yani bu telefonları alıp yıllarca da kullanabilirsiniz. Eğer günlük kullanımınız çok aktif değilse yalnızca alo demek için veya Whatsapp'tan bir iki mesaj atmak için kullanıyorsanız, fotoğraf çekmiyorsanız, sosyal medyada takılmıyorsanız, rembelli'yi sıkıştırmıyorsanız, yani telefonun eskimesine sebep olacak işlemleri yapmıyorsanız, bu telefonu bir yıldan uzun sürede kullanabilirsiniz. Tabii ki akıllara şu soru geliyor. Benim bütçem 1500 TL, 2000 TL. Ben bu telefonları mı alabileceğim sadece. Hayır arkadaşlar. Yani 2500, 3000 TL'ye sıfırı satılan. Ama piyasada ikinci elini yine 1500, 2000 TL'ye bulabileceğiniz bir telefonda satın alabilirsiniz. Yani ne olur? Yıllar öncesinde 3500 TL'ye piyasaya sürülmüştür. Ama şu anda ikinci eli. 1500-2000 TL civarındadır. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen bir model olduğu için daha yeni nesil bir model, daha güçlü bir model olarak karşımıza çıkar. Ve bizi bu modellere kıyasla uzun süre idare edecektir. Bu yüzden ikinci el akıllı telefon alma gibi bir düşünceniz varsa bu saydığımız modelleri değerlendirdiğimizde size biraz daha güçsüz geldiyse ikinci el modelleri de düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu listemizde sizler için 2000 TL civarında alabileceğiniz en iyi telefonlardan bahsettik. Olur ya bizim unuttuğumuz bir model olmuştur. Bunları yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.